Rüyada boşandığınızı görüyorsunuz, hakim karşılığınızda çıktınız ve boşanıyorsunuz, öyle olduğunu hissediyorsunuz. Devlet kut airesine giriyorsunuz ve evlisiniz ve boşanma evet, konumuz var. Devletle ilgili yaşadığınız krizler, miras, mal, eşinizle yaşadığınız krizler neyse bunların hepsinin tek tek çözümleneceğini gösteriyor. Tek hakimin karşısına siz boşanmaya gidiyorsanız eşinizin sizden sakladığı mal ailesine karşı tuttuğu ve sizin haklarınızı ailesine yedirdiği ile ilgili haklarınızı kazanmayı gösterir. Eğer ki eşinizle birlikte mahkemede ve hakim karşısındasınız. aslında siz kötü enerji yüzünden boşandığınızı ailelerinin sorunları sizin ilişkinize yansıttığı için severek ayrılmayı gösteriyor o yüzden dua yazdırın evinize enerjisi düzelsin eğer ki aile içerisinde boşanma kağıdı okuyorsanız eviniz çocuklarınızın içerisindeyse çocuklarınızın çok büyük bir iş anlaşması olacağı ve bu işte hem eşiniz hem siz çok yoğun bir şekilde ailece çalışıp ...yeri büyütmeyi gösterir. Eğer ki kız çocuğunuz boşanıyorum anne diyorsa hayırlı bir evlilik, güzel bir eş ve durumu iyi bir insanla evlilik yapacağını gösterir. Eğer ki oğlunuz elinde boşanıyorum anne diyorsa yurt dışı, şehir dışı ile alakalı yapacağı işler ve çok huzurlu bir evlilik yapacak ve yabancı bir insanla evleneceğini gösterir. Eğer ki kocanız size ben boşanıyorum size diye geliyorsa şirketiyle ilgili yaşadığı batıkların toparlanması, büyümeye doğru gitmek, yasal pürüzleri en iyi şekilde aydınlatacağı gözükür. Eğer ki hanenizde boşanan birinin sesli boşandığını duyuyorsanız devlet dairesine gireceği ve orada uzun soluklu konumlar ve siyasi olarak çok başarılar elde edeceğini gösteriyor. Eğer ki 15 yaşındaki bir kızınız ya da 18 yaşındaki bir kızınız rüyasında boşandığımı görüyorum diyorsa iyi bir üniversite kazanacağı ve yurt dışı oğlunuz aynı yaşta görüyorsa onun çok başarılı sağlık anlamı, mühendis anlamı da çok güzel başarılar elde edeceği gösteriyor. Eğer ki anneniz boşanma kağıdı ile masaya koyup ağlıyorsa çok büyük mirasın çok güzel bir evin kalacağını ve bu ev onlara bereket ve hayır getireceğini gösteriyor. Yani rüyalar güzel efendim. Hoşçakalın.